Merhabalar Mart 2019'un gökyüzü gündeminden bahsedeceğim sizlere. Daha sonra burçlar olan etkilerinden bahsediyor olacağım arkadaşlar. Öncelikle genel etkilerden bahsedelim. Mart ayının şüphesiz en önemli etkilerinden birisi. Merkürün retro harekete geçiyor olması. Ve Mart ayı boyunca Merkür retro konumda olacak. Hemen hemen 5 Mart ile 29 Mart arası. 29 derece balık burcunda başlayacak bu retro hareket. Ve balık burcunda son bulacak arkadaşlar. Dolayısıyla Mart ayı boyunca hemen hemen. Merkür retro pozisyonda olacağız ve Merkür burç değiştirmeyecek bir burçta sabit kalacak diyebiliriz. Evet biliyorsunuz Mart ayının ilk yarısında Güneş balık burcunda olacak ve önemli bir başka gündem ise Uranüs'ün boğa burcu transiti. Şimdi 2018 Mayıs ayında esasında Uranüs'ün boğa burcu transitini yaşamıştık. Ancak bu çok kısa sürdü ve tekrar Uranüs retro hareketine başladı ve koç burcunda seyrine devam etti yaklaşık bir yıl boyunca. Dolayısıyla artık retro hareketini tamamlayan Uranüs boğa burcuna tam anlamıyla yerleşecek ve 7 yıllık döngüler artık kapanıyor olacak arkadaşlar. Eğer bu zamana kadar Uranüs koç transitinden almanız gereken dersleri almadıysanız geçmiş olsun diyorum. Çünkü bir daha geçebilirim. Her burçta 7 yıl kaldığını düşünürsek yaklaşık 96 yıl sonra tekrardan Koç burcuna yerleşecek Uranüs. Dolayısıyla kolektif bir gezegen olmasından ötürü hem bizi bireysel bazda hem toplumsal bazda ve bütün insanlığı etkileyecek önemli gelişmeler yaşayacağız önümüzdeki 7 yıl boyunca. Uranüs'ün Boğa burcu transitinde bu videoda daha detaylı bir şekilde bahsetmiştim. O videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada çok fazla detaya girmek istemiyorum.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 Evet, e, burçlara olan etkilerinden bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Mart ayında 12 burcu neler bekliyor? Tek tek bunlara bakalım. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Mart 2019 gökyüzü gündeminin burcunuza olan etkilerini anlatıyor olacağım sizlere. Evet, e, başlangıçta da söylediğim gibi Mart ayının enerjileri oldukça aktif ve... E, etkili. Dolayısıyla Mart ayında her gün yeni bir gelişme yaşamamız söz konusu olabilir. Şubat ayından sonra Mart ayı biraz bizi sarsabilir sevgili oğlaklar. Bütün bu işler için söylüyorum bunu genel anlamda. Özellikle yılın ilk Merkür retrosunu yaşayacağız Mart ayında ve hemen hemen ayın tamamına damgasını vuracak bu retro. Dolayısıyla iletişim konularında biraz sıkıntılı süreçlerin yaşanabileceğini söylememiz çok da yanlış olmayacaktır. Balık burcunun 29 derecesinde başlayacak olan Merkür Retrosu 29 Mart'a kadar devam ediyor olacak. Dolayısıyla hemen hemen ayın tamamında iletişimle ilgili konularda bir takım aksaklıklar, bir takım yanılsamalar yaşamamız söz konusu olacak. Evet. Onun dışında önemli bir gelişme biliyorsunuz geçtiğimiz sene 2018'in Mayısında Uranüs'ün Boğa burcu transitini yaşamıştık. Ee, i̇lk defa Uranüs Boğa burcuna geçmişti ancak retro hareketine başladığı için e, Koç burcundaki transitini tamamladı ve uzunca bir süre Koç burcunda seyrine devam etmek durumunda kaldı. Ancak Mart 2019'da beraber e, tam anlamıyla Boğa burcuna yerleşecek ve önümüzdeki 7 yılın gündemi Uranüs Boğa transitinin etkisi altında olacak seviyede ile oğlaklar biliyorsunuz boğa burcu da sizin gibi bir toprak grubu burcu dolayısıyla siz de hayli etkileniyor olacaksınız 7 yıllık bu döngü içerisinde Uranüs'ün boğa burcu transiti ile ilgili çekmiş olduğum videoda daha çok detaylardan bahsettim o videoya dönüp izleyebilirsiniz bu etkileri merak ediyorsanız. Bir de her ay olduğu gibi yeni aylarımız ve dolunaylarımız var. Bunların da şimdi burcunuzda olan etkilerinden bahsedeceğim. Evet Mart ayının başında Venüs kare Uranüs açısını görüyoruz. Ee, Venüs e, burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla burcunuzda ve Koç burcuna gerçekleşiyor. Dolayısıyla ilişkilerde koparmalar, bitirmeler Sıra dışı bir takım bitişler, şok edici bir takım gelişmeler yaşamak söz konusu olabilir. Mart ayı çok hızlı bir şekilde hayatımıza giriş yapabilir. Ve aynı zamanda Venüs'ün kova burcunda olduğunu görüyoruz. Yani sizin ikinci evinizde. Parasal kaynaklarınız artabilir bu süreçte. Ufak tefek yerlerden paralar gelebilir hayatınıza. Veya kendinizi daha özgüvenli, daha iyi hissedeceğiniz bir takım olaylar yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Dolayısıyla Venüs'ün kova transiti özellikle Mart ayının gergin enerji arasında sizi biraz rahatlatacak düzeyde olduğunu söyleyebilirim. 5 Mart'ta Merkür'ün geri hareketi başlıyor arkadaşlar Balık burcunda. Balık burcu sizin 3. evinizde. Dolayısıyla 3. evde biliyorsunuz eğitim hayatımız, iletişim evimizdir. Siz biraz daha fazla etkileniyor olacaksınız 3. evinizde olduğu için yakın çevrenizde ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Kardeşlerle, komşularla, her gün görüşmüş olduğunuz insanlarla ilgili yanlış anlaşılmalar, iletişim aksaklıkları, bir takım sorunlar, problemler yaşayabilirsiniz. Yakın çevre ilişkileri olduğu için özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyor olacağım. Ee, dediğim gibi bunlar geçici etkilerdir. Mart, e, Mart ayının bitimiyle, Merkür Etos'un bitimiyle bu etkiler e, aslında ne kadar yanıltıcı olduğu, ne kadar aldatıcı olduğu ortaya çıkacak etkilerdir diyebilirim. 6 Mart'ta Uranüs Boğa burcuna yerleşiyor olacak. Sizin 5. evinizde yerleşiyor olacak. E, Uranüs'ün koş transiti sizin 4. ev aile meseleleri ile alakalı konularda oldukça zorlamış olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz 7 seneye dönüp bakarsanız. Beşinci evde biraz hayattan keyif alma noktasında arkadaş çevremiz çocuklarla ilgili meseleler ve aşk ilişkilerinde sıra dışı durumlar yaşayabiliriz. Bu tarz durumlar dördüncü evden daha az etkili olacağından biraz daha rahat enerjiler altında olduğunuzu söyleyebilirim sevgili Oğlaklar. Evet, 6 Mart günü Balık Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. E, bu yeni ay da üçüncü evinizde gerçekleşecek. İletişimle alakalı, eğitim hayatınızla alakalı, yakın çevreler, kardeşlerin hayatlarıyla alakalı yeni gündemler söz konusu olabilir. Yeni bir eğitime başlamak, e, yeni bir adım atmak için çok uygun zamanlar olmayacaktır. E, üçüncü evde yine bir Merkür retrosu varken. Özellikle imzaları, kontratları, Mercury retrosu bitimine atmakta fayda var. Ancak daha evvelden planladığınız, projelendirdiğiniz adıma, pardon, işleme koymak konusunda geciktirdiğiniz projeler varsa, bunları işleme koyabilirsiniz eskiden kararını verdiğiniz bir şeyi Merkür Retrosu esasına gerçekleştirebilirsiniz. Bunun açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet 6 Mart'tan 15 Mart'a kadar daha iyice destekleyici gezegen etkileşimleri gör görünmekte. Dolayısıyla özellikle kalıcı bir takım adımlar atmak insanlarla alakalı Kendimizi ifade etmek, ilişkilerimizde biraz daha kendimizi ortaya koyabilmek adına özellikle bu günleri değerlendirmekte fayda görüyorum. 21 Mart'ta Güneş Koç Burcuna geçiyor. Yani sizin 4. evinize. Dolayısıyla Mart ayının son 10 gününde birazcık daha eviniz, yuvanız, konfor alanınız, güvenliğiniz, anneniz gibi meseleler gündeminizde olacak sevgili oğlaklar. Ve yine 21 Mart günü Terazi Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek sizin 10. evinizde tepe noktasında gerçekleşecek bu dolunay hayli önem arz ediyor sizin açınızdan işle alakalı kariyerle alakalı gelecek hedefleriniz hayatınızdaki baba ve otorite figürü patronlar bunlarla alakalı önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz biraz gerilimli açılardır dolunaylar e, dolayısıyla ev aile kariyer gelecek geçmiş dengesini oturtmakta e, zorlanabilir sıkıntı yaşayabilirsiniz ancak kariyerle ve gelecek hedeflerinizle alakalı meselelerde önemli bir e, duygusal bir yaşayacağınızı söylememiz mümkün dolayısıyla e, önemli bir kapanış enerjisi hakim oluyor olacak özellikle bu 21 Mart civarında evet e, 21-22 Mart civarı biraz gergin sert e, zorlanacağımız enerjiler hakim gökyüzünde dolayısıyla özellikle 20 Mart'tan 24 Mart'a kadarki süreci iyi değerlendirmekte fayda görüyorum. 24 Mart civarı yakın çevrenizden insanların hayatıyla alakalı önemli hayalini kurduğunuz güzel gelişmeler yaşamanız söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu 24 Mart civarını olumlu bir şekilde geçirmek o önceki 4 günün zorlayıcı etkilerini biraz daha tolere edecektir. 26 Mart'ta Venüs balık burcuna geçiyor e, Dolayısıyla Merkür da son günleri olmasından mütevellit iletişimle alakalı projeleriniz eğitim hayatı ile ilgili projeleriniz kısa mesafeli seyahatleriniz araç alımı satımı kardeşlerin hayatı ile ilgili gündemler kuzenler akrabalar komşularla alakalı gündemler açısından Adım atmak daha doğru olacaktır Mart ayının sonunda. Hatta özellikle bekleyebiliyorsak Nisan ayında. Çünkü Venus balık burcuna geçiyor olacak ve Merkür retro hareketini tamamlıyor olacak. Ancak gölgeli günleri hesaba katarsak yine de Nisan ayını beklemek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum sevgili oğlaklar. Ayı kapatırken Mars'ın ikizler burcu transitine başladığını görüyoruz. Bu da sizin altıncı evinizde olacak. Dolayısıyla Nisan ayında daha çok koşturacağınız, daha büyük bir tempo içerisinde olacağınız, sağlığınızla alakalı ufak tefek yorgunluklar ve sıkıntılar yaşayabileceğiniz, iş arkadaşlarınız arasında rekabete daha çok açık olduğunuz, daha hırslı olduğunuz bir döneme gireceksiniz. Ve Nisan ayının başlangıcı ile beraber diyet programları, sağlıklı yaşama geçmek, hayatınızı organize etmek adına daha çok motivasyona sahip olacaksınız. Bu nedenle Nisan ayının gündemi hakkında da kısaca bir ipucu vermiş olayım. Merkür Retrosu tamamlandıktan sonra yakın çevrenizle alakalı güzel gelişmeler yaşayacağınız bir ay olacak. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın oğlaklar.